Merhabalar ben Ahura ve yeni playlistten ilk videoma hoş geldiniz. Bugün çeşit çeşit uygulama veya oyunlar playlistten yeni bir yani ilk videomu koyacağım. Ee, bugün Tuntastic uygulama veya oyun bilmiyorum bunu deneyeceğiz. Ee, bu bana çok acayip geldi çünkü 197 megabaytlık bir uygulamada siz hem karakteri kendini seçiyorsunuz zeminin yani arka fonu kendiniz seçiyorsunuz bir uygulama yani ki siz orada mesela animasyon yapıyorsunuz ve kendiniz de sesini yapıyorsunuz yani bana çok acayip geldi bugün sizler bunu deneyeceğim laf uzatmadan videoya geçelim ve abone olun lütfen like atmayı bildirim açmayı unutmayın evet yorumlar ya yazın e ilk önce burada bir kısım var e ben burada göremedim yani anlamadım şimdiye kadar şimdi anladım ne olduğunu çok kötü çizdim biliyorum kendimde evet bu kısma geliyoruz bir setting kısmı evet güzel bir uygulama burada full motion veya simple var full motion'da siz ayağı mesela elleri kendi karakteri hareket ediyorsunuz simple'i koyduğunuzda sadece karakteri hareket ediyor ediyorsunuz ama ben full motion koyacağım İlk önce siz buradan mesela giriyorsunuz. Burada mesela... Um, bir yeni bir şey yani artık koyacağız. Bir tane burada short story var. Um, burada üç farklı bir şey kolay yani. Classic story, 5 farklı bir story, bir um, animasyon. Bu da... iskan um, Bunu anlamadım. Um, bu da 5 farklı ama ben... Um, Kısa bir şey yapmak istediğim için mesela bunu yapıyorum short story üç partlık biliyorum evet biraz bekliyorum burada bir artı diye bir şey var yani bunları koyduğumuzda mesela end veya mesela start bunları seçebiliriz ben en en önce beginning yani startı yapacağım en önce sil bununla nasıl gidiyorum buradan ah evet üç kısımdan oluşuyor bu. Yani mesela siz e, metin, yani animasyonun e, mesela başlan, başlangıçında, ortasında ve sonunda farklı yerlerde oluyorsunuz. Böyle bir şey yapmışlar. Bu da güzel bence. You Bunu geç, geçiyorum. Bir kere bastığımda sayfayı zaten geçiyor. Burada farklı farklı çeşit çeşit e, sayfalar var. Bunları kendi seçebiliyorsunuz veya mesela farklı farklı şeyler. Ee, mesela bunu bastığım zaman biraz bekliyorum. Şimdi bana karakterler geliyor. Spy. Benimki, benimki şimdi spy diye bir şey var. Ee, buradan seçiyorsunuz ki mesela hangisini istiyorsunuz? Ben bir tane bundan koyuyorum. Bir tane de müdür olsun istiyorum. Mesela böyle olsun. Evet. Gidiyorum. İsterseniz de orada farklı yapabilirsiniz yani istediğinizde göre bir dakika buraya geleyim. Sizi göstereyim tekrardan. Çünkü bu daha şey olabilir. Mesela burada bunu bastığınız zaman biraz beklediğiniz zaman karakteriniz geliyor veya yani istediğiniz yere bastığınız zaman rengini değiştirebiliyorsunuz. Bana çok acayip geldi ki bu uygulama. Bu az megabitle nasıl bu kadar iş yapabilir? Bana çok şey geldi. Go back yapıyorum. Çünkü çok kötü oldu. Evet biliyorum zaten. Evet başlıyorum. Şimdi animasyon yapacağım. Sesimi koyacağım. Sonra da mesela direct by bu, bu bu bu bu koyacağım. Evet start. En önce bunu buraya koyuyorum. Bir böyle farklılık olsun istiyorum. Böyle bir güzellik için bunu buraya koyuyorum. Yok burada olmasın. Burada mesela koyuyorum. Burada mesela burada olsun istiyorum. Mesela metinleri mesela Atlantis ile ilgili bir şey yapalım mesela. Start. metimi söylüyorum istediğim şey mesela. Oo, buna bak. Atlantis'i bulduk. Bunu hemen müdüre söylemeliyim. Yıllardan onu arıyoruz. Müdürüm, müdürüm. Farklı haklı bir şey oldu. Ne oldu ki? Atlantis'i buldum. Gerçekten diyorum. Bakın. Gerçekten diyorum. Buraya geldiğinizde bakın bilgisayarda bunu söylüyor. Geleyim bakayım. Geliyorum bir dakika. Oo, Ne ile gideceğiz oraya? Belli ki. Ee, bir şeylerle gideceğiz. Yani böyle söyleyeyim size. Burada buraları bakalım neler var. Oh, burada hiçbir şey yok. Pardon. Bir şey bulacağım. Mesela bu. Mesela başlan, başlangıç oldu. Mesela. Bu videoyu burada kısacık bölüyorum. Ben birkaç gün önce YouTube kanalımda biraz. Yani ne olduğunu ba yani bakıyordum ee, ve sonra gördüm ki e, abone olmayan kişiler yani mesela benim kanalım mesela toplam bin tane görünüm almış e, Mesela o bin taneden bin tane görünümden toplam ve toplam e, 80 88'i abone olmayan kişilerden yani görünüm almış ve sadece ve sadece ve sadece ve sadece, ve sadece... Yüzde %11 %11'i abone Yüzde on biri Abone olanlardan izlemiş Ve bunun için lütfen Lütfen lütfen abone olmayı Unutmayın ve videoya Geçelim tekrardan Böyle olmasını mesela istemiyoruz ki Mesela bir tanesi başkan, başlangıç var Bakın buradan bunu mesela Şeyler koyabiliyorsunuz ses falan bunlardan Namazı No müzik koyalım? Çünkü müzik olmasını istemiyorum. Burayı yaptık. Eee, oo ya orada Yanlışlıkla bir Oradığı. şey yaptım. Ben mesela bir tane mesela ortası olmasını istemiyorum ve ee, bir böyle bunu yani ortasını kaldırıyorum yani çünkü olmasını istemiyorum. Bunu basıyorum ve bunu seçiyorum böyle ve. Şişt şişt ve bunu alıyorum. End kısmına geliyorum ve end kısmına geldiğimiz zaman şunu yapıyor. aslında ve bunlar birleş birleştiğinde bir mesela iki dakikalık, 1 dakikalık bir şey yapıyor. Story gün yapıyor. Ben bunu geçiyorum şimdi belli. Şimdi bunu geçtik. Bu da değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Aa, Atlantis Atlantis. Atlantis'i buldum. Buldurdun. Evet, burada mesela onları seçiyorum çünkü 25 Böyle bunları seçiyorum tekrardan çünkü onlar olmalı. Ya bunu koyuyorum. Sadece bir daha koyuyorum. Böyle olsun istiyorum. Ama kendisi için özel şeyler de var. Uu, ne kadar güzel burada. Niye bugün ne kadar keşfetmedik ki? Doğru. Bende bir sorunum bu. Bu. Bir gidelim keşfedelim. Tamam. Tamam. Ben de oturayım. Evet. Mesela burada iki yerli hareket ediyoruz. Evet. Gidelim. Oo, olmaz. Buraya gel. Gel buraya. Oo, burayı da keşfedelim. Oh. Buraya geldik. Tanrım. Bir şeymiş, gel bakalım, gel bakalım, gel, o farklı bir şeymiş, o farklı, o hazine buldum. Mesela böyle bir şey olmuş, zaten ben video için şeyimizin ortasında konuştum zaten ama kötü oldu biliyorum. Bunun için şimdi kaydedeceğiz bunu böyle. And finish basacağım. Biraz bekliyorum. Title. Title ne olacak? Atlantis. At -lan Atlantis. Atlantis. Adısı. Director Ahura Yavaryan. Yani Ahura Yavaryan yazmıyorum ki. Ahur plays mesela yazacağım. Ahur plays. Şimdi onu çok izlem çok izlemek istiyorum. Yeni ilk kez için animasyon yapıyorum. Ya ses yok. Ses yok niye? Ses yok. Ben bu kadar ağzıma kadar konuştum ya. Ses yok. Niye? tot story. Aa, anladım. Ben de kaç video izledim. orada sanırım kendileri şey yapmışlar. Ses koymuşlar yani diğer bir uygulamadan. Sanırım böyle yapmışlar. Evet arkadaşlar biz bu, bir iş, bu biz bu işi başardık ama siz de video çekmek isterseniz lütfen ee, zamanı zamanınızı boşa harcamayın. E, sesi kaydetmiyor ve sakın yani sakın değil isterseniz yapabilirsiniz sessiz animasyonu da yapabilirsiniz ama sesli isterseniz e, bunu indirmelisiniz yani indirmelik değil mesela ben bunu mesela eskili recorder ile şey yapmalısınız e, sonra da onun içinde ses koymalısınız ben bunu yapacağım sizler için e, sonra da size göstereceğim evet bye Arkadaşlar şimdi geliyor. Oh! Buraya bak, Atlantis'i bulduk. En azından monitör belli söylüyor. Onu hemen müdür'e söylemeliyim. Yıllardır onu arıyoruz. Müdürüm, müdürüm. Acayip bir şey oldu. Ne oldu ki? Bakın Atlantis'i buldum. Monitör böyle söylüyor. Gelin bakın. Bakarsanız var burada. Gelin. Peki ya geliyorum şimdi. Bir dakika bekler misin? Ya aslında böyle olmuş. Nasıl olmuş ki? Bilmiyorum. Ama hadi gidelim oraya. Bebe. Bir bakayım burada. Neyle gideceğiz aslında? Bunu bilmiyorum. Bir bakayım burada. Burada hiçbir şey yok. Oo, oh, iyi, iyi olmuş ki kendimizi ee, araba ile <gülüyor> buraya getirdik. Evet, iyi olmuş. Biraz hadi keşfedelim. Gel bakalım. Yürüyelim. Gel. Gidelim. Oo! Evet. Çok güzel şeyler var burada ya. Evet var ama. Bir dakika ben de geleceğim oraya. Oo neler var burada? Ooo. Burada su yok. Yok mu gerçekten? Hayır yok. Tamam ben de gelmiyorum. Ki, evet. Tamam gel buraya. Tamam geliyorum şimdi. Bir dakika. Geliyorum şimdi geldim. Gel. Gel bakalım. Hadi. Yürü hadi. Hadi yürü. Yürü. O, burada keşfedeceğiz. <gülüyor> Sesim, ulaşamadım ama kötü da olmadı. Ama çok güzel oldu sanırım. Evet. Ve bu videoda sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmiştiniz. Umarım beğen beğenmiştiniz. Beğendiysen lütfen ben like atmayı, bildirimi açmayı, yorumlar yazmayı ve abone olmayı unutmayın sonraki videolara. Görüşürüz. Ya, hayır. Görüşürüz. Bye bye.